Merhabalar herkese, ben Samut ve Sanşat'tan Emir'e. Bugün yeni bir video çekmeye karar verdim 3 yılın ardından. Ve temizleyicilerle devam edeceğiz. Ee, öncelikle temizleme cilt bakımının en önemli adımlarından biri. Bence temel taşlardan biri. Cildimizi kaliteli bir temizleyiciyle temizlememiz, arındırmamız çok önemli. Ee, neden gerekli? Çünkü cildiniz temiz olmazsa nefes alamaz. Nefes alamayınca da tıkanır, çeşitli sorunlar yaşamaya başlarsınız. Gözenek tıkanıklığından sivilceye kadar pek çok e, alanda sorun yaşamaya başlayabilirsiniz. Temel cilt bakım adımlarından bir tanesidir. Özellikle gece bunu atlamamanızı tavsiye ederim. Çünkü e, gözle göremediğimiz bizim sorun yok cildim temiz, ol, e, temiz dediğimiz zamanlarda dahi gözle göremediğimiz o e, kirler yüzümüzde mevcut ve gece de onarım zamanı olduğu için biraz geceleri cildimizi yıkamaya özen göstermemiz gerekiyor ama tabii ki de cildimizi tahriş etmeyecek, nem bariyerine zarar vermeyecek ürünler tercih etmeliyiz bu, bunun için. Ben de size kendi kullandığım ürün olan denaj e, nemlendirici temizleme ürününden yani Moist Krem Cleanser'den bahsetmek istiyorum. Krem e, Cleanser derken gerçekten krem gibi bir yapısı var. Çok e, yumuşak bir dokusu var. Çok minik bir parçasını alıyorsunuz ve tüm yüzünüze, boynunuza yeterli miktarda e, uygulanıyor, yetiyor. E, bu ürünün faydalarına gelelim. Bu ürün cildinizdeki ölü hücreleri e, soyuyor. Ki ben bunu gözlemlemiş biriyim. Bunu biraz sonra tekrar anlatırım. E, cildinizdeki ölü hücrelerinin soyulmasını sağlıyor. Nem tabakasına zarar vermeden cildinizin derinlemesine arınmasını sağlıyor. İşte güneş kreminden kalan artıklar, makyajdan kalan artıklar gibi pek çok şeyi bununla arındırabiliyorsunuz. Temiz içeriklere sahip ve tamamen bitkisel içerisinde %14 oranında yüksek oranda cildi nemlendiren e, yağlara sahip. Bitkisel yağlara. Zaten Lenaş e, hayvansal ürün kullanmayan bir Amol Pacific markası. Bu marka detaylarına sonra bir ara gireriz. Bir videoda bahsetmek isterim. Ee, bu ürünün içerisinde ayçiçeği tohumu yağı var. Ayçiçeği de işte selenyum, bakır gibi çok çeşitli cildimiz için faydalı olan içeriklere sahip bir e, madde. Aynı zamanda akne karşıtı içeriklere sahip ve e, çayır köpüğü tohumu yağı da e, cildimizde o nemli tabakanın kalmasını sağlıyor. Ama o nem tabakasını verirken ciltte böyle yağlı bir his bırakmıyor. Dokunduğunuz zaman cildiniz yumuşak ama vıcık vıcık tiksindirici bir yağlanma söz konusu değil. Ben mesela öyle bir his bırakan temizleyici olduğu zaman içerik ne kadar güzel olursa olsun kullanmıyorum. Açıkçası sevmiyorum. O temizlik hissini almam lazım bir ürünü kullanırken. E bunu özellikle hassas ciltli herkese tavsiye ederim. Ben egzamalı bir cilde sahibim. Her şeyi kullanamıyorum. Ve kullandığım şeyler, içeriklerinin çok temiz olması gerekiyor dolayısıyla. Ee, bu ürünü kullandığım süre boyunca herhangi bir sorun yaşamadım cildimde. Veya benim aileden herhangi birisi de yaşamadı. Bunu aynı zamanda tavsiye ettiğim yağlı, e, akne ile yani silceli cildi olan ee, kullanan insanlar da defalarca tekrar tekrar bu ürünü aldılar. Çok severek kullanıyorlar. Renk sorunu olanlar, renk sorunlarına etki ettiğini, ciltlerinin daha e, aydınlık, daha berrak olduğunu paylaşıyor. Yani işte böyle hani kimileriniz cildim çok solgun e, diye şikayetlerle gelebiliyor ya. İşte bu ürün ona da destek olan bir ürün. Temizleyici genelde insanlar pek önemsemiyor. Ama aslında çok önemli bir adım. Çünkü e, ne bariyerine zarar veren bir adımdır eğer içeriğe düzgün bir ürün kullanılmazsa ki e, bu içeriğinin temiz olması fiyatla orantılı bir şey de değil, lenece olmak zorunda da değil kullandığınız ürün. Ne kullanıyorsanız kullanın, içeriklerine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bununla da ilgili internette pek çok güzel kaynak bulabilirsiniz, güvenilir. Yorumlara da yine bakabilirsiniz. Ben kendimde ne gözlemledim? Şimdi ben normalde cilt bakımını çok güzel yapan bir insanım. İşte temel bakım dediğimiz temizleme, nemlendirme, tonikleme, arada bir peeling maksimum 15 günde bir yapan bir insandım. Ve de cildimin ihtiyaç durumuna göre de çeşitli ekstra bakımlar da yapan biriydim. Ama bu pandemi sürecinde açıkçası ben de aksattım. Ve bundan 4 ay öncesine kadar da ee, o kadar aksattım ki artık benim egzamalar coşmaya başladı. Pullanmalar, kızarmalar, kabarmalar şeklinde. İşte ben de dedim ki artık yeter. Kendine gel. Kalk şöyle güzel bir bakım yap. Cildin normale dört. Sonra peeling yapmak üzere ilk adım uygulamak için tabii ki de ürünümü aldım. Yüzümü yıkadım ve yüzümü yıkadıktan sonra bir fark ettim ki yüzüm pürüzsüz. Yani o anda fark ettim ki bunun... Her zaman okuduğum ölü hücreleri soyar etkisi diye belirttiği etkisi gerçekten doğru. Ya yani şöyle doğru olmadığını mı düşünüyorsunuz, düşünüyorsun diyebilirsiniz. Ama ya pek çok kullanıcı bunu söylüyordu. Fakat insanın kendisinin deneyimlemesi farklı bir şey takdir edersiniz ki. Ben de kendim deneyimleyince fark etmiş oldum. Çünkü normalde cilt bakımını sürekli yapan bir insan olduğum için cildim doğal olarak sağlıklıydı. Ve de ee, bu ürünü kullandığım zaman cildimde e, ölü hücre ya da herhangi başka bir sorun olduğu olmadığı için anlayamıyordum. Sadece anlayabileceğim şey şu olabilir. İçerisinde cildime zarar veren bir şey varsa egzama, kabarıklık, kızarıklık şeklinde kendini gösterir. Anlarım ki bu ürün bana gelmiyor. Ama bunda hiçbir zaman öyle bir sorun yaşamamakla birlikte e, bir de bu e, ihmal ettiğim dönemde ölü hücre sorma etkisini gerçekten gözlemledim ve bayıldım buna. Hem yumuşak bir bitişi var hem hassas cildimi tahriş etmiyor hem de gerçekten e, cildime yeterli bir e, soyucu etkisi var. Ki içerisinde herhangi bir şekilde granül yok. Kullandığınız zaman göreceksiniz zaten çok kremsi bir yapısı var. Çok güzel. Konsantre olduğu için zaten... 9 aydan aşağıda bitmez ki ben farkında olmadan bir senede devirebiliyorum bunu kullanırken. Çünkü çok bereketli olduğu için tarihe de dikkat etmeyince geçiyor yani açıkçası. Hiçbir zararı görmedim faydası dışında. Hepinize tavsiye edebileceğim bir ürün ama tabii ki herkesin cilt yapısı farklı. Benim cildime iyi gelen bir şey size kötü gelebilir ama tavsiye ettiğim insanlardan hep çok güzel dönüşler aldım bir ürün size de dolayısıyla yönel rahatlığı tavsiye ediyorum. Bu ürünü sunshattan temin edebilirsiniz. Bunun dışında aklıma gelen şu an için bir şey yok fazla. Aa evet var. Şundan da bahsedeyim hızlıca. Bu da şu an Sephora'da satışta. Biz satmıyoruz şu anda. Bunu ben 3 yıl önce sanıyorum denemiştim. Gördüğünüz gibi bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü ben makyaj çok fazla yapan bir insan olmadığım için... Dolayısıyla bu da bitmedi. Sevdim mi derseniz bunun içerisinde de çok faydalı, çok güzel şeyler var. Antoksidan, içeren C vitamini var. Bu çalı bitkileri dediğimiz çilek, börtlen ya da ben Mersin'in tarzında ekstra, ekstratlar barındırıyor içerisinde. Cilde gerçekten bakım yapan, zararlı içeriklere sahip olmayan bir ürün. Ya zaten cildinizi uyguladığınız zaman bunu hissedebiliyorsunuz. Ee, nelerde iyi derseniz genel olarak cilt makyajınızı bakım yaparak temizleyen bir ürün. Bunun dışında bence göz makyajını çıkarmak için çok da yeterli değil ama bu sadece buna özgü değil. Ben göz makyajında hassas cilde sahip olduğum için, alerjik bir yapım olduğu için kullandığım ürünler böyle genelde çok üst düzey iyi şeyler oluyor. Onları da böyle ekstra yağ bazlı tarzlı bir şeyle temizlemem gerektiği için. Bu da olsa, başka bir miseler su da olsa herhangi bir markadan hiç fark etmez. Çıkarmıyor yani bende. Ama belki basic bir şeyler kullanıyorsanız, yani basit e, suda hemen çözümen tarzda bir şeyler kullanıyorsanız belki sizde çıkartabilir bilemiyorum. Benim hassas cildimdeki etkilerine gelecek olursak, benim cildimin hassas olduğu dönemlerde yanma yaptı bu benim cildimde. E, ama benim e, için yanma yapmaması gerekiyor ürünü kullanırken. Bu benim için önemli bir adım. Dolayısıyla bu ürünü bitirmiş olsaydım bile kendime tekrarını almazdım. Ama bunu bizden alıp tekrar almak isteyen pek çok tanıdığım var. Yani ben hassas ciltli olduğum için böyle bir şey yaşadım ama hassas ciltli olan pek çok insan aynı şeyi yaşamıyor olabilir. Çünkü ben gerçekten dört mevsimi aynı anda yaşayan bir cilt tipine sahibim. Çok gerçekten hassas yani öyle ifade edeyim. E, almak isterseniz ama gerçekten güzel içeriklere sahip bir üründür. Miseler sularla ilgili kullandığım diğer ürünlerden falan da bahsederken yine değiniriz buraya. Şimdi en sevdiğim makyaj temizleme ürünüme gelmek istiyorum. Ürünlerinden birine daha doğrusu. Benim göz ve benim diyebileceğim Sulhaso. Canım, canım Sulhaso demek istiyorum. Ancak çok seviyorum Sulhaso'yu. İçerikleri gerçekten genel olarak çok başarılı. Ve ondan kullandığım her ürün bana muhteşem bir bakım sağlıyor ve önerdiğim insanlar da ilk kez kullandım böyle etki etmesi normal değil şaşırıyorlar ben de çok şaşırmıştım açıkçası çünkü bir ürünün ilk kullanımda etki etmesini pek beklemiyorum normalde e, iki ay kadar bir süre geçmesi gerekir bir ürünün etkisini görmek için ama Sulha'sı çok şaşırtıcı bir marka Lenerc de öyle. Ee, aksini iddia etmek saçma olur ama bu beni çok şaşırtmıştı. Her neyse yani bu derken Sulhoso markası çok seviyorum. Zaten Korenli'nde Şale gibi bir şey. Çok uzattım. Şimdi ben bazlı makyaj temizleme ürünlerine biraz aslına bakarsanız antifeti besleyen bir insanım. Çünkü cildimde hassasiyet zaten var. Akneye sebep olabilir işte bir şeyleri tetikleyebilir korkusuyla yaklaşıyordum bunlara. Pek çok daha internette aslına bakarsanız çeşitli markalarla ilgili olumlu da olumsuz da yoruma cesaret etmek benim için riskli bir durum. Dolayısıyla. Ama sonra bir gün şunu deneyeyim dedim. Ve de aslında çok şey kaçırdım. Fark ettim. Neden derseniz. Çünkü e, bir kere içerikleri çok güzel. Bütün makyajı cildinizden çok güzel çok başarılı bir şekilde tek hamlede temizliyor. Ve de Miseler su kullandığınız zaman cildimize pamuk uyguluyoruz biliyorsunuz ama bunda pamuk kullanmıyorsun. Cildini bununla arındırdığın zaman e, yani masaj yaparak cildinden arındırıyorsun. O masaj sırasında kan dolaşımı gibi etkenler dolayısıyla da bu e, temizleme aşaması hem biraz böyle eğlenceye dönüşüyor hem de e, gerçekten eğlencenin dışında ekstra da bakım yapmış oluyorsunuz. Bununla göz makyajımı da tek hamlede çıkarttığını söylemek isterim. Göz makyajını çıkarırken de çok etkili. Bunun için size bir taktik de vereyim hemen. Ben göz makyajını... Önce elimi biraz ıslatıyorum. Sonra işte... Pardon, elimi ıslatmıyor muydum? Ya şu an çok uzun zamandır makyaj yapmadığım için biraz kafam karıştı. Ama göz makyajı temizleme olayına hemen değineceğim önce. Şimdi önce bunu yüzüme yediriyorum. Makyajı akıtıyorum. Sonra... Elimi hafif ıslatıyorum, tekrar bunu uyguluyorum e, ve de iki tane pamuk ped yanımda bulunuyorum O pamuk pedleri de ıslatıyorum ve gözüme e, böyle alttan ve üstten bir olacak şekilde yerleştiriyorum. Böyle birazcık bekleyip şu şekilde masaj e, yaparcasına hafif hareketlerle dokunuyorum ve sonra kaldırıyorum ve o makyaj oraya atmış oluyor. Ee, yani ben bir basınç vesaire uygulamadan kendiliğinden gidiyor. Sonra zaten komple yüzümü yıkıyorum ve de e, çok güzel bir sonuç elde ediyorum. Sonrasında da her zamanki gibi e, ikinci adımımı uyguluyorum. Geri kalanında da diğer klasik bakım adımları. E, göz makyajı temizleyicisine de hemen değinelim. Şöyle, ben normalde e, aslında Nutricina'nın göz makyajı temizleyicisini çok severek kullanıyordum. Yıllarca hep kullandım. Bütün göz makyajımı çok güzel bir şekilde arındıran bir üründü. Fakat e, Nutricina formülünü yeniledikten sonra yeni formülleri ben de alerji yaptığı için ben de alternatif olarak bunu getirdim. Bundan memnundum. E, eğer yağbazlı, yani fondöten tarzı bir şey kullanmamışsam kullanmışsam, bunu kullanıyorum eğer sadece göz makyajı yapmışsam ki genelde sadece göz makyajı yapan biri olduğum için e, tek göz makyajında bunu da kullanabiliyorum bunu da kullanabiliyorum canım hangisini isterse ikisi de çok güzel temizliyor alerji de yapmıyor böyle bu şekilde benim bugünkü videom baya bir konuştum e, benim biraz kamera fobim var e, biraz da hızlı konuşan bir insanım şu anda biraz heyecandan, biraz fobik durumdan dolayı hızlı gitmiş olabilirim Sürçü lisan olduysa affola. Görüşmek üzere. Ee, bu arada kanala abone olmayı, like yapmayı unutmayın ve de ürün temini için sunshat'a gitmeyi unutmayın ve şunu mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.